KOP nedir? Dünyanın gözü 6-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde yapılacak olan 27. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı yani COP'ta olacak. KOP Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi gereğince her yıl başka bir ülkenin ev sahipliğinde sözleşmeye taraf olan 197 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen uluslararası bir konferanstır. İlki 1995 yılında Berlin'de düzenlenmiş olan COP, iklim değişikliği ve çevresel felaketlere karşı küresel olarak çözümlerin arandığı en kapsamlı iklim değişikliği toplantısı konumuna sahiptir. Hükümetler, uluslararası organizasyonlar, Sivil toplum kuruluşları, çevre ajansları, dernekler, iklim aktivistleri, düşünce kuruluşları, medya, enerji şirketleri, sanayi ve finans çevreleri. Kısaca iklim değişikliği ile ilgilenen, çözüm yollarında fikir beyan etmek veya görüşmeleri takip etmek isteyen her ülkeden ve her kesimden paydaşların bir araya geldiği tam bir küresel iklim toplantısı. Kopun etkinliklerine her kesimden katılımlar olsa da konferansın nihai amacı hükümetlerin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sere gazı salınımlarını azaltmak için taahhütlerde bulunmalarını sağlamaktır. KOP toplantıları, hükümetlerin eyleme geçmek ve yeni taahhütlerde bulunmak yerine konferansı çerçeve sözleşmede boşluklar bulmak ve daha fazla yük altına girmemek için bir müzakere fırsatına dönüştürme çabasında oldukları için eleştirilmektedir. Bu eleştiri her ne kadar haklılık payı içerse de ilk konferanslardan bu yana bütün siyasi ve ekonomik zorluklara rağmen kayda değer bir mesafe alındı. Alınan mesafeyi anlamak için zamanı biraz geriye saralım ve KOP'un tarihçesine bakalım. KOP'un Tarihçesi 1972 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de gelişmiş devletlerin öncülüğünde Birleşmiş Milletler çatısı altında bir çevre ve kalkınma konferansı düzenlenmiştir. Bu konferansın düzenlenmesindeki başlıca sebepler doğal kaynakların tükenebileceği, bunun çevresel sorunlara neden olabileceği, ekonomik kalkınmanın gezegenimizi ve gelecek nesilleri tehlikeye sokmayacak şekilde yapılması gerektiği düşünceleri olmuştur. Gelişmiş ve gelişmekte olan devletler arasındaki diyaloğu artırmak ve ekonomik olarak kalkınırken çevreyi de göz önünde bulundurmak gerektiği ilkesine dayanarak yapılan bu konferans daha sonra Dünya Zirveleri adıyla her 10 yılda bir düzenlenmeye devam etti. İlk konferanstan 20 yıl sonra 1992 yılında 179 ülkenin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Brezilya'nın Rio kentinde yapılan 3. Dünya Zirvesi, çevreyi korumak için yapılan uluslararası eylemlerin dönüm noktası niteliğindeydi. Rio'da birbirinden farklı çok sayıda ülke bir arada olmasına rağmen üzerinde anlaşılan metinler ve alınan kararlar kayda değerdir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çalışmak, biyolojik çeşitlilik anlaşmasının imzalanması ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu'nun kurulması gibi önemli adımlar burada atılmıştır. Bunlara ek olarak alınan en hayati kararsa Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin imzalanmasıdır. Günümüzde 197 ülkenin taraf olduğu ve 1994 yılından beri yürürlükte olan bu sözleşme, insan kaynaklı iklim değişikliğinin varlığını kabul ederek iklim değişikliği müzakereleri için bir çerçeve sağlamaktadır. Bu sözleşmenin en üst karar alma organı, sözleşmeye taraf olan her ülkeden temsilcilerin bulunduğu COP olarak da bilinen Taraflar Konferansı'dır. COP, sözleşmenin gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini gözden geçirmek için 1995 yılından beri her yıl toplanmaktadır. Her konferans bir öncekinden daha öteye gitmeye, geliştirmeye ve taraf ülkeleri yeni taahhütlerde bulunmaları için teşvik etmeye çalışır. Örneğin 1997 yılında üçüncüsü düzenlenen konferans, Kyoto protokolünün imzalanmasıyla sonuçlandı. Kyoto protokolü, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sera gaz salınımlarını azaltmaları için hedef koymalarını, iklim değişikliği politikaları geliştirmelerini, bu politika ve hedefleri dönemsel olarak rapor etmelerini gerektirir. 2005 yılına kadar yürürlüğe girmeyen protokole göre, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sonraki 8 sene içerisinde sera gazı salınımlarını %5'e kadar azaltacaklarını taahhüt ettiler. Kyoto protokolü, 2012 yılında Katar'ın doğa kentinde değişikliğe uğradı. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler listesi yeniden belirlendi. Bu ülkeler 2013-2020 dönemi arasında sera gazı salınımlarını %18'e kadar azaltacaklarını taahhüt etseler de Doha değişikliği ancak 2020'de yürürlüğe girebildi. 21. yüzyılın ikinci 10 yılında iklim değişikliği tartışmaları yeni bir ivme kazandı. 2009 yılının Aralık ayında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan COP15'te ABD, Çin, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'ın üzerinde anlaştığı ve Kopenhag Mutabakatı olarak isimlendirilen bir uzlaşı sağlandı. Uzlaşının, ortalama sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması ve iklim değişikliğinin en büyük küresel sorunu olarak tanınması gibi bazı hususlarda ilerleme kaydettiği düşünülse de COP15'ten hemen sonra bu belgenin yeterli olmadığı anlaşıldı. Nitekim uzlaşı hem bağlayıcı değildi hem de sere gaz salınımı azaltımı için bir hedef koymuyordu. 2011 yılında Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlenen COP17'de yeni bir uluslararası iklim değişikliği sözleşmesinin müzakere edilmesine karar verildi. Bilimsel veriler ışığında daha somut hedefler koyan bir ulus. Arası Sözleşmenin ortaya çıkması için 2015 yılında Paris'te yapılan COP21'e kadar beklemek gerekti ve 194 ülkenin taraf olduğu iklim değişikliği sözleşmesi, yaygın adıyla Paris Sözleşmesi, küresel sere gazı salınımlarının azaltılmasını, ortalama sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması, hatta mümkünse 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılmasını gerektirmektedir. Ayrıca bu sözleşme, sanayileşme sürecini tamamlamış ülkelerin gelişmemiş ülkelere finansal destekte bulunmasını, ulusal salınım azaltım katkılarının artırılması, ve bunların raporlanması gibi uluslararası işbirliğini canlandırmak için bazı mekanizmalar tesis etmektedir. Paris Sözleşmesi, bilimsel verilere dayalı ve somut 1,5 santigrat derece hedefi koyması, sere gazı salınım katkıları yüksek olan ülkelerle sere gazı salınımlarında çok az etkisi bulunan ülkeleri birbirinden ayrı değerlendirmesi ve zengin ülkelerin fakir ülkelere iklim değişikliği fonları kapsamında ekonomik yardımda bulunması gibi somut ve daha adil araçlar içermektedir. Paris Sözleşmesi, bu nedenlerden dolayı hemen hemen her ülke tarafından çok hızlı bir şekilde kabul edilerek, başarılı ve kalıcı olma şansını artırdı. Peki neden 1,5 santigrat derece Termometrenin 40 santigrat derece gösterdiği sıcak bir yaz günü 1,5 santigrat derece daha ısınıp 41,5 santigrat derece olması insanları pek rahatsız etmeyebilir. O zaman neden bu 1,5 santigrat dereceye geçmemek gerekiyor? Neden 1,5 santigrat derece ısınan bir yer bir anda hepimizin sonunu getirecekmiş gibi anlatılıyor? Aslında 1,5 santigrat derece hepimizin sonunu getirmeyecek. Ve evet, normalde 1,5 santigrat derecelik bir sıcaklık artışı bizim için çok büyük bir anlam ifade etmiyor. Ama 1,5 santigrat derecelik artış, küresel ortalama sıcaklık artışını ifade etmek için kullanılıyor. Yani her yer ısınacak ama bazı yerler diğerlerinden daha sıcak olacak. Ve bu daha sıcak yerler daha çok etkilenecek. Yaz aylarında alışık olduğumuz normal sıcaklıkların çok daha üzerinde sıcak günlere tanıklık edeceğiz. Küresel ortalama sıcaklık artışı ve onun etkileri yeni iklim ayrılıkları da ortaya çıkaracak. Örneğin bugün bile şahit olduğumuz sıcaklık dalgaları, buzullardaki hızlı erime, Kontrol altına alınmakta zorluk çekilen orman yangınları, aşırı ve beklenmedik yağışlar, sel, kasırga ve daha nice doğa olayları şiddetlenerek devam edecek. 1,5 santigrat derecelik artışta insanlık yok olmayacak belki. Ama daha o eşeğe varmadan yaşadıklarımız yeterince korkutucu. Örneğin geçtiğimiz yaz mevsiminde aşırı sıcaklardan dolayı dünyanın çeşitli yerlerinde insanlar hayatlarını kaybetti. Kısa süre önce Pakistan'da eşine az rastlanır bir sel felaketinde 1500'ün üzerinde insan hayatını kaybetti ve çoğu yerleşim yeri kullanılmaz hale geldi. Aslında 1,5 santigrat derece yaşanılabilir ideal bir dünya vaat etmiyor. Sadece aşılmaması gereken bir eşiği bizlere gösteriyor. Sıcaklık artışının 1,5 santigrat dereceden daha fazla olması, mercan resiflerinin neredeyse tamamen yok olması demek. Ayrıca eriyen buzulların şehirleri, adaları yutması anlamına geliyor. Bununla da sınırlı değil, aşırı sıcakların gıda ve tarımsal üretimi etkileyerek açlık ve kıtlığa yol açması ve sayısız canlı türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması demek. Gelecek ve COP27 Gezegenimiz sanayi devrimi öncesine göre ortalama 1 santigrat derece daha sıcak ve gittikçe ısınmaya devam ediyor. 2100 yılında eğer bu süreç geri döndürülemezse 2 ila 4 santigrat derece arasında ortalama sıcaklık artacak. Şu an izlemekte olduğunuz görüntüler sadece 1 santigrat derecelik artışın sonuçları ve bunlar da ortalama sıcaklığın 3 santigrat derece arttığı bir dünyadan olası kesitler. Dünyanın durma noktasına geldiği açlık, kıtlık, Hava kirliliği, doğal felaketlerin aşırı derecede hissedilmesi, çevresel bozulmalar. Eğer gerekli önlemler alınmazsa, iklim değişikliğinin çok büyük olasılıkla gezegenimize yaşatacakları bunlar olacak. Peki bunların yaşanmasını engellemek için yeterince çaba sarf ediliyor mu? En azından 1,5 santigrat derece hedefini tutturmak, yani Paris Sözleşmesi'ne uygun hareket etmek için gerekenler yapılıyor mu? Ekim ayında yayınlanan Birleşmiş Milletlerin Yeni iklim Değişikliği raporuna göre cevap hayır. 1.5 santigrat derece için küresel sera gazı salınımlarının 2030'a kadar %40 ila %45 arasında azaltılması gerekiyor. Fakat Birleşmiş Milletler raporunu hazırlayan bilim insanlarının tasarımlarına göre, şimdiye kadar verilen taahhütlerin yerine getirilmesi halinde bile ortalama sıcaklık en az 2.4 santigrat derece artacak. Bu da dünyanın önümüzdeki 10 yıllarda şiddetlenen bir iklim krizinin girdabına girmesi demek oluyor. COP27'den ne bekleniyor? Geçen yıl Glasgow'da düzenlenen COP26'da yapılması beklenen ama gerçekleşmeyen ulusal belirlenmiş katkılar COP27 ile tekrar gündeme gelecek. Buna göre ülkeler tekil olarak sere gazı salınımlarının azaltılması için Paris Anlaşması'nın 6. maddesine göre yapacakları katkıları artırmalı ve iddialı iklim politikalarını ilan etmeli. Gelişmiş ve sanayileşmesini tamamlamış ülkelerin iklim krizine giden yolda daha çok katkı yaptıkları gerekçesiyle gelişmesini tamamlamamış ülkelere ekonomik yardımda ve yatırımlarda bulunması her yıl COP'ta gündeme gelen bir konudur. Fakat COP26'da Çin ve gelişmekte olan ülkeler grubu G77'nin teklif ettiği iklim değişikliğinden kaynaklı zarar ve kayıpların tazmini önerisi ABD ve Avrupa Birliği tarafından reddedilmişti. COP27'ye bir Afrika ülkesinin ev sahipliği yapıyor olması oldukça önemli. Bu sayede çoğunluğu Afrika kıtasında bulunan, yoksul ve iklim değişikliğinden şiddetli bir şekilde etkilenen ülkelere yapılacak olan finansal destek önerilerinin kabul edilmesi bekleniyor. Ne var ki COP21'de zengin ülkeler tarafından tahüt edilen ve yoksul ülkelere 2020 yılına kadar yapılması planlanan 100 milyar dolarlık yatırımın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen bir yandan finansal katkılar konusunda büyük beklentilere girilmemesini de öğretti küresel çapta işbirliği, ortaklık, yardım ve daha sürekli kılmak, sera gazı salınımlarını azaltmak için daha iddialı hedefler koymak ve bunları gerçekleştirmek için geç kalınmadan somut adımlar atmak. En azından bu beklenebilir COP27'den. Milyonlarca insanın ölmesini, binlerce türün yok olmasını, büyük iklim göç dalgalarını, bazı ada ülkelerinin yeryüzünden silinmesini, buzulların erimesini ve sayısız çevresel felaketi engellemenin tek yolu ortak iklim eylem planlarını hayata geçirmek, ve bunları hemen yapmaktan geçiyor. COP27 ve gelecek konferanslar bu yüzden önemli. Her ne kadar konferans yapıldıkça atmosferdeki karbondioksit oranı artsa da bu durumu geriye çevirmek için yapılması gerekenler çok açık. Bugünümüzü ve geleceğimizi kurtarmak için birlikte somut adımlar atmak, ortak hareket edebilmek ve iklim krizini ciddiye almak gerekiyor.